Karma olanların hepsi öldü Bir tek Asıl katil Lazım bana Bu asıl katili de Bir şekilde bulacağız Bu yolda Hapse girmek de var Ölmek de var ama annemin intikamını Almaya çalışacağım Of of vallahi yoruldum ya Gidip şu arabayı bırakayım Ondan sonra Geleyim ya Durla bir telefon çalıyor Kaç gündür eve gitmem ya Ne sıvık telefonu açayım Alo Duydum an göre Beni arıyormusun İlker eee. Arıyorum la Niye? O zaman madem beni bulmak istiyorsun, intikamını almak istiyorsun, o zaman sana bir adres vereceğim. Oraya gel. Eğer orada beni bulabilirsen, istersen gel öldür. He, ama bulamazsan, falan bu ne kadar hiçbir şey yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Tamamla geliyorum. <gülüyor> Espri yapıyor ya. Senin ben esprini <gülüyor> Neyse onun dur adrese gideyim Andres ne taraftaydı. Şu tarafa diyor. Of of. Vallahi gözüme uyku gelmedi ya. O yüzden bende kafam karıştı yanlış yöle doğru gidiyorum ya. Neredesin lan? Çık lan ortaya. Hı? Fare gibi saklandın mı lan? Delikanlı gibi çıksan oğlum ortaya. Hı? Neredesin lan? Neredesin? Korka fare. Neredesin lan? Hı? Neredesin oğlum? Buradan mı sır? Burada olabilir mi acaba? Neredesin lan? Neredeyim lan ben? Lan çözme dedi mi? Bu işin peşine bırakacaksın lan. Duydun mu beni İlker? Bırakmayacağım lan. Yapıştırın işini bitir. Bu işin peşini bırakacaksın, yoksa kötü olur. Ulan ölsem de bırakmayacağım, tamam mı? Ölmesem de bırakmayacağım. Lan, lan, eğer, nasıl Çözlan, Çözlan, Çözlan, he, Çöz he, sen lan yemiyor değil mi? Yemiyor değil mi? Şuna bir tane daha yapıştırsana. Bak koçum Bu sana son uyarım Annenin Ölümüne sebep olanları öldürdün Eyvallah Ama benim pişimi bırakacaksın Yoksa acımam Sıkarım lan kafana Lan oğlum Ben illaki buradan çıkacağım Seni bulacağım lan Seni bulacağım lan, lan Konuşma lan Şşş Şunu bayıltın Sonra atın Tamam mı evin önünde? Tamam lan. Lan senin ben var ya. Lan. Kafam çıkmaz oraya lan. Şerefsiz yapıştı da. Allah üç gündür bir eve gelemedim gitti arkadaş bu nedir ya? Biraz duşa mı girsem? Aynen ya duşa girsem iyi olur. Neyse yatayım ya yatayım yatayım. iyidir. Yarın duşumu alırım ya. <Gülüyor> An Çımarı lan benim ya. Halo. Abi ne oldu Cavit? He Abi Eve geldim mi abi? Geldim geldim Lan uyuyordum ya niye uykumu biliyorsun lan? He abi Vallahi bilmiyorum kusura bakma He ne oldu? Abi Eee Bu adamları öldürdün sen şimdi He Abi ben onların hepsini gömdüm Eyvallah la Eyvallah Hadi iyi geceler Eyvallah Hadi bay bay Bay bay abi duşa gireyim ya Allah feci yoruldum ya Ulan üç gündür hem eve gelmiyor dış olmuyor of of Neyse ya bir duşa gireyim of oh be oh be oh. mis gibi ya özlemişim Allahlar şunu of mis gibi al Aa. Oh, Bala iyi geldi ha. Ah, ah, telefon çalıyor. Alo. Eee şey, içer. Efendim. Serdarettin. Eee ya benim eve gelsene bir ya. Ne oldu ya? İyi, şöyle acil bir bir şey oldu ya. O yüzden çağırıyorum He, tamam geliyorum. Tamam Hadi eyvallah la Eyvallah Ne ya çağırdı bu beni Geldim Sadrettin. Hoş geldin Gel bakayım buraya Ne oldu? Acil durum var demiştin Lan Sen benim babamı Nasıl vurursun lan Nasıl vurursun lan Sadrettin ya olum indir o silahı. bak şimdi elimden bir kaza çıkacak şeytan doldurur şeytan niye doldursun lan üçünde zaten sadrettin o elindekini bırak yoksa bir kaza çıkacak bırakmasın olur lan Sadrettin, indir o silah. Indirmezsem ne olur lan? Indir lan o silah! <gülüyor>